Dım, dım. Evet az önce ezan okundu Biraz onu bekledik Sonra da kilisenin çanı çaldı onu bekledik Şimdi de Rain Man çalıyor arkadan O da şimdi <gülüyor> açıldı kumpeci kardeşlerimizin Rain aşkı Ortaköy'den herkese selamlar Selam Şimdi Ortaköy'den çıkıyoruz Bebeğe doğru yürüyoruz bir süredir Yaklaşık olarak 5 kilometre yürüyoruz Sonra 5 kilometre de geri dönüyoruz Toplamda 10 kilometre yapıp Evimize ulaşıyoruz. Bugün de dedik ki böyle bir vlog yapalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Karlı bir İstanbul gününde. Üstümüze su attı bu. Geçen kayınçoğunun doblosu. Evet. Sulu bir başlangıç. Hava soğuk mu? Yo sıcak. <gülüyor> Yo sıcak. Tar Hava sınır diyen birileri vardı mı diyordu? Ne diyordu? Onların diyordu ben. Onların ben diyordu. Aaaa, Mee, Şeklinde konuşan bir abimiz vardı. Dünya'nın Sürmeli kar yağacağını bildi. Dünya'nın evet. Sürmeli kardeşimize buradan. Sevgiler. Az önce de canlı yayın yapıyordu. Gecenin canlı yayını mıydı o? O geceninkiydi, evet. Gecenin canlı yayında da gayet canlı yayını şöyle açtı. Kar yağdı mı? <gülüyor> hani ben söylemiştim. Ya adı mı kar gibilerinden? Gibisine böyle bir konuşma yaptı. Dayışova da buradan selamlar. 72 milyon buradan selam söylüyorum. Artık 80 milyon olmuş. 80 milyona buradan. Cüneyt Özdemir bugün 80 milyon dedi. 80 milyon mu? Evet. Tabii ki. Bir süredir 80 milyon diyorlar. Buradan Cüneyt Özdemir'e, Bünyamin Sürmeli'ye ve Dayışova çok selamlarımızı çok selamlar. gönderiyoruz. Almanya'daki akrabalarımıza buradan evet. da selam söylüyoruz hepsine. Ve diğer tüm şehir, ülkelerde kim varsa hepsini öpüyoruz buradan. Çok öpüyoruz. Çok. Çok fazla öpüyoruz. O kadar öpüyoruz ki dudaklarımız yara oluyor öpmekten. <gülüyor> o kadar çok öpüyoruz. Evet bir yılbaşı ağacı gibi ağaçların üstü kar dolu. Böyle geçerken. Böyle. Çok hoş. Karlar yağmış. Yılbaşında yağmadı işte. Yılbaşına yasaydım. Bak mesela 42T. ortaköyden bebeğe gidiyor. Evet ama biz ona binmiyoruz işte. Çünkü niye yürüyoruz. Aa, Rıza baba geçti. Rıza baba mı? Rıza baba geçti vallahi. Gel otobüs geliyor. Evet arkadaşlar az önce <gülüyor> bir ölüm tehlikesi atlattık. Az da otobüs çarpıyordu. Da otobüs çarpıyordu. E, ayrıntılar az <gülüyor> sonra. Kaç T çarpıyordu acaba onu da göremedik. Kaç T ile. Bir şey T bize çarpıyordu ama Neyse, 200 ucuz atlattık. Evet, mor ötesi de yeni bir albüm çıkarmış, Sirenler diye. Dinleyemedik daha. Hepsi'nin yüzlerinin kırmızı, üstlerinin mavi saçlarına kadar mavi-beyaz oldukları bir albüm kapakları var. Spotify'dan şimdi dinleyebiliyormuşuz. Hemen dinleyelim. Şu anda bastığımız yerler de yani Fena. Her an böyle oturma organının üstüne oturabilirsin. Gösterelim yerleri de. Evet buradan yürüyoruz yani. İşte buralarda yürüyoruz. İşte he, siz buralarda mı yürüyorsunuz ya dedi. Siz dedi bunlarda mı dedi geçiyorsunuz dedi. Yaya yolunu kullanın diye bir şey var burada. Tabela var. Lakin yaya yolunu kullanınca böyle çatır çutu gidiyoruz. Evet, kar botlarımızı giydik. Ayaklarımız bakalım ıslanacak mı? Hem de botlarımızı denemiş olalım. Kar botlarımızla bele kadar kara girebiliyoruz. Bele kadar böyle. Bele Asla su geçirmiyor. Gördüğünüz gibi İstanbul'da kar yağışı, havayı... Gördüğünüz gibi İstanbul'da kar yağışı, yaşamı <gülüyor> olumsuz etkileri sayın seyirciler. Biz de şu anda yayın yapmakta oldukça zorlanıyoruz. Ortaköy'den Beşiktaş'a yürürken kıçımız dondu. Evet dondu. Maskeleri de takıyorduk. O iyi oluyordu yürürken. <gülüyor> Şimdi vlog çekeceğiz diye maskeleri de çıkardık. Allah'ım. Video çekeceğiz diye hasta olacağız, hasta. Şu halimize bak. Şu halimize bak. Bir Haftan da Bastığımız yerlere bakıyoruz ki <gülüyor> patlamayalım. Her an bir belediye çukuruna düşebilir miyiz acaba? Tabii ki düşebiliriz. Çok Ekrem tıkan. Başkan tüm çukurları tıkamış. Gördüğünüz gibi yollar açık. Yollar açık, yol açık. Burada bir şeyler yağıyor. Evet. Şöyle geçelim. Allah. Yağış devam ediyor. <gülüyor> Köprü altında. Köprünün altından geçerken üstümüze şimdi bir kar kütlesi bam diye bakınız. düşebilir İşte mi? bakınız köprü altı. İşte köprünün altı. Bu da ayakları. Köprünün altı. Biz de köprü altı çocuğu olduk. Ha ha ha. Martıların üstü kar kaplamış. Martılar. Martılar martılar. Kaygan zemin dikkat. Gün en kaçı ya? 25 Ocak. 25 Ocak. Survivor da başladı. Survivor ne başladı. diyorsun kim şampiyon olur? Survivor All Star'da bu yıl şampiyon olacak ismi açıklıyorum arkadaşlar. Az sonra. Vallahi bu yıl kim şampiyon olur biliyor musun? Şampiyonluk adaylarımı söylüyorum. Evet. Bir. Berkan. Babako'ya buradan selam. Kendisi. İki. İki. İki Batuhan'ı koyuyorum. Üç. Atakan'ı koymuyorum. Atakan elenir. Çok agresif. Değişik değişik triplere girip böyle insanlara saldırma modu var. Sen git ringlerde kavga et kardeşim. Survivor kavga yeri değil. Çabuk elenirsin. Berna'ya ne diyorsun peki? Berna çabuk elenecek isimlerden biri. Çünkü evet. zayıf yani onlar böyle elensin diye alınıyor. Hani böyle bir an önce bunlar çat çutu elensin de asıl Survivor başlasın mantığında. Berna tırt yani. Olmaz Survivor'a daha böyle All Star'a daha güzel isimler bekliyordum ben. Evet dağları tepeleri aşıyoruz. Adeta bir Survivor parkurundayız şu anda. hu Evet gerçekten soğuk havalimanında insanlar mahsur kalmış 10 saat 3 an içindeallah Bizim gibi yürüyüşe çıkanlar. <gülüyor> yürüyüşe çıkan kardeşlerimiz. Buyurun. Yürüyüşe çıkan insanlar. <gülüyor> tak istersen. Bunu böyle takayım. Ralalalalalay. <gülüyor> Gördüğünüz gibi yola devam ediyoruz. Bakalım bunu ne zaman şey Ben şimdi edeceğim. bu tarafa geçeyim. ben sola yöne tutayım. Öyle mi? Ha la Alalalalalalai lala lala Survivor Ostar, Star 15 Ocak Cumartesi diyor. Bugün 25 Ocak oldu güne göre 10 gün olmuş 10 gün. Evet arkadaşlar siz de Ağolun'dan birer ev alarak Ağolun'da güzel güzel yaşayabilirsiniz. Arada da reklamımızı da yapalım tabi. Evet biz de taş yemeyeceğiz Ağolun'dan. Gördüğünüz gibi reklam aldık bizi sponsor oldu birer villa ve yalı verdi <gülüyor> aolu aolu yaşam mimarı yaşam mimarı evet tabii ki çocuklarımızı Ted Koleji Ted Kolejine göndererek siz de geleceklerine katkıda bulunabilirsiniz çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız Ted Kolejine gönderirken kredi kartınızda Tabii ki... Ne bu? Hangi bankası? <gülüyor> maximize Black diyor. Maximize Black. İş bankasından. Bankası bugün de iş bankası aradı. Evet. Dediler ki... Size birer tane Maximize Black verelim dediler. Black! Anlarsınız ya. bileye kadar dediler. Biz de dedik ki... Tabii ki gönderin. Niye göndermiyorsunuz? Ama sınırsız gönderin dedik ki... Çünkü yani... E, Sınırsızca harcayalım. harcayabilelim. Sınırsızca harcayalım. Kardeşim dedik. Böyle yalnız ikimiz de ayrı ayrı gezmeye çıkmış. İkimiz Aha. de ayrı ayrı konuşuyor gibi oluyor. Evet. Yani muhabbet etmemiz lazım. Şeyden bahsedelim evet. Böyle ikimiz bağımsız iki kişi konuşuyor gibi. Aynen. Bak buranın duvarında güzel bir çiçek resmi varmış. Çiçekler, böcekler ama dökülmüş. Külünce dökülünce tabii Ondan ki. diye sesleniyoruz. Çiçekler de gitmiş. Çiçekleri yapın kardeş eksiz olmaz. Defterdar İbrahim Paşa Camii'nin oradan geçiyoruz. Evet, Defterdar İbrahim Paşa Camii'nde şöyle. Ve doğru. Defterdar Camii'ni ziyaret edebilirsin. <gülüyor> her zaman. Her zaman biz her zaman ziyaret ediyoruz. Böyle geçiyoruz. Gidiyoruz yolumuza devam ediyoruz. Bakalım bugün kaç kilometre yürüyeceğiz. Geçen kaç yürümüştük? En son 18.6 rekorumuz. NBA, bakalım bak NBA'yi de görüyoruz ha. Evet. O 34 NBA. Sonunu da <gülüyor> söylemeyeyim şimdi videoda iyice şey olmasın. Ortaköy'den Bebe'ye kadar olan hatta nereye kadar? Sarıyer'e kadar olan. Belki Sarıyer'e kadar. Sarıyer'e kadar olan bütün bakalım şeyleri. Mercedes-G serilerinin plakaları bizde mevcut. <gülüyor> Mesela Uğur apartmanın önündeki 34 GLB. Yani geçen gün onu yolda da gördük. Kuru Çeşme'deki 34 fit. He, Kuru Çeşme'deki 34 fit. Ya. Bunları Mercedes-G araçlarının plakaları yol üstünde hep aynı yerde duruyorlar. E bizim de tabi dikkatimizi çekmiyor değil. G63, G350, G400. Hepsi. Hepsi, hepsi mevcut. Ha! Polis. Ha! Evet yakalandık. Ha! Buradan Türk Polis Teşkilatına da selam olsun. Evet. Hepsine selamlar. Kolay gelsin. Kuru çeşmeden geçiyoruz. Yazın burada ne konserler ne konserler. Of, kimler of. kimler. Kimler kimler. Whole production'ı yapmış olduğu konserlere biz de tabii katıldık. Katılmadık değil. Gittik şimdi konsere yani. Konsere de gidiyoruz. <gülüyor> Konserede mi gitmeyelim? İbrahim tatlı sesler falanlar filanlar. İbrahim tatlı Herkes sesler. Ister. Kim isterse Kuruçeşme'den geçti. Yaz bitince tabii. Ne oldu? Hoop! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sorti! <Neredeyim? gülüyor> Hadi, Hadi bakalım ya. gençler. Eğleniyor muyuz? <gülüyor> Sorti'de de Güzel ortamlar devam ediyor tabii ki. Eğlenmek isteyen <gülüyor> genç kardeşlerimiz. <gülüyor> Tabi gençlenmez yani sadece. Eğlenmek isteyen herkes gidiyor. Az daha Vito bize çarpıyordu evet. Aman Allah'ım. 34DH seni bulacağız oğlum. <gülüyor> Adeta ensemizden geçti. Allah'ı Ense kökümüzden. Şöyle şuraları da göstereyim. Çok tatlı bir. Görüntü var. Kazım Topuz Konağı. Nerede? Bu muymuş? İşte bu. Bu işte. Kazım Topuz Konağı. Son batlı duruyor gerçekten. Evet. Opet'e doğru yaklaştık şu an. Kuruçeşme Opet. Bu videoda bize sponsor olarak... <gülüyor> Kuruçeşme Opet'ten şimdi arkadaşlar yürüyüşümüzde depolarımızı fullleyeceğiz. Bu noktadan sonraki sponsorumuz Kuruçeşme Opet. Evet. Dediler ki madem biliyorsunuz biz de size benzin sponsoru olalım dediler. O yüzden sağ olsunlar. <gülüyor> biz de benzin alıp depoya koyduk ama yürümeye devam ediyoruz. Yürümeye devam evet, ediyoruz. Benzin bu. Ne zaman yaksan zarar. Zarar. Bak Zaraz BKM geçiyor. etkinlikleri varmış. Evet BKM. Maksimum Unik diyor. Siz de gidin birer bilet alın kardeşim. Taş mı yiyecek bu tiyatrocular? Kaçmayacak bu oyuncular. Biraz konsere gidin ya. Biraz oyunculara gidin. Allah Allah ya. Ne yapalım pahalıysa? Bak Halide Hanım korusu. Şuradan giriliyor. Halide Hanım korusu. İstanbul'da taksi yok diyorlar. Bak. Bak bir tane daha geçti. Her yer taksi. Bir günde bunu deneriz belki. Taksi deriz bakalım. Söylümeyen'deki gibi duracak mı? Evet, gördüğünüz gibi büyük adam da yola çıkmış, kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yürümeye çalışıyor. Evet, bin binler. Bin bin, bin bin. Martı arada tek başına kalmış, sıkıştırmışlar. Martıyı araya almışlar. Geçen gece Yıldız Parkı'nın oradan geçerken bir de baktık ki kardan arabalar gidemiyor. Bir Martı mıydı o? Martıydı. Martıya binmiş. Evet sponsorumuz Apple. Evet, Apple yeni sponsorumuz şu an sponsor, evet. sponsor oldular. Apple Watch'umuz diyor ki yürüyüş dış antrenman. Doğru. Antrenman mı yapıyorsun diyor. Antrenman mı yani? Kendisi çok çakal. Hemen anlıyor. Antrenman da denebilir. Şöyle. Parkı da gösterelim ya. Parkta çok Tatlı. karlar altında bir park. Datlı. Bakalım Bebek Parkı. Eyyy bebek parkı. <gülüyor> Bakalım o da karlı mı? Onu da birazdan göreceğiz. Bebek parkı karlar altında mı? Az sonra Opet'ten geçiyoruz. Opet sırtları. Karlı <gülüyor> Opet sırtları. <gülüyor> evet. Çok yürüyen de yok tabi. Normalde burada yok böyle tabii ablalar abiler olurdu. Yürürler de. Opet sırtları demişken oralardan hikaye atan Şeyma'ya da buradan çok selamlar. Evet Şeyma. Ey Şeyma! Biraz story at. Hatta storylerde Kuruşeş Mofet de gözüküyor. Herhalde o da reklam aldı. Kaç kere. Evet. Paşa Döner'de kampanya yapmış. Her yer Paşa Döner reklamı. Bakın Paşa Döner, Paşa Döner. Siz de Paşa Döner deneyin. 19.90'a 20 kilo tavuk artı evet. 5 litre ayran. Her yer reklam panosu gördüğünüz gibi. Yürüyor muyuz yoksa reklam şey mi bombardımanı mı belli. Bu da Samsung'un yeni bir telefonu. Keşke yollarda da şey olsa değil mi? YouTube Premium gibi. Sen buradan yürümek için 5 lira vereceksin. Evet. Bu reklamlar sana görmeyecek. Reklamları görmüyorsun bunları yapın. Tabii. Onun için böyle bir gözlük mi takacağım? Lens olabilir. Lens takıyorsun. Lens ne kadar? Yeni teknoloji lenslerden. Lensi de satın alıyorsun tabii. Sadece... 4.999 dolar artık KDV'ye, patron çıldırdı. Dolar artık KDV olmadı ama. KDV bize gelmez. TL artık KDV oldu. TL, TL çok. TL çok oldu. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Doğuculuğumuz devam ediyor. Fıkan var yani. Fık Yola çıkmadan önce Sani ve Hüseyin'i de aradık. Dedik ki gelin beraber yürüyelim. Ortaköy bebek rotamızı beraber yapalım. Ama onlar ne dedi? Ne deseler beğenirsiniz. Çok soğuk ya! Çok soğuk ya dediler. Oğlum soğuksa soğuk lan ne yapalım soğuksa? Ey Hüseyin ile Sani. Buradan size sesleniyorum. Yürüyün yürüyün. Size yakışmadı. Olmadı. Ama Hüseyin'le bütün hava şartlarına rağmen, olumsuz bütün hava koşullarına rağmen gittik. Sporumuzu yaptık. Evet. Buradan spor sponsorumuz McFeed'e de selamlar. Evet. Çocuk diyor ki aylık 200 bin liradan bir şey anlatıyor. Aylık 200 bin liraya diyordu. Oğlum aile 200 bin lira ya. Boş ver <gülüyor> onun <için> konuşmaya <gülüyor> gerek yok ali, ya. konuşma onu hiç sen boş ver. Ağzım yorduğuna değmez. Aile 200 bin lira da sen ağzına Bak tren yol alır. yemek. Yani tren yol yemek. Siparişin yarısı ali. bizden diyor. Şu an lahmacun Dönüşte ya. Beşiktaş'a gidelim de Buket Lahmacun'da bir lahmacun yiyelim. Lahmacun sponsorumuz mu? Tabii lahmacun sponsorumuz. Lahmacun sponsorumuz buradan. Buket Lahmacun Beşiktaş'ta. Tamam BKM mutfaktaki arada. Güzel güzel lahmacunlar yiyebilirsiniz. Hem uygun hem de çılgın lezzet. Yanına bir de böyle soğan getiriyorlar. Soslu ama. Soslu soğan değişik. Bu da enteresan bir soğan. İçine koyuyorsun böyle sarı sarı var ya Üf, of of af müthişli, müthişli Evet mandarin otel. Mandarin evet bu gece mandarin mi? otelde kalacağız. Konaklama sponsorumuz mandarin Otel. Mandarine Otel'e buradan teşekkür ediyoruz. Bu geceki sponsorluğumuzu yapıyor. İşte gösterelim madem. Mandarine Otel, Mandarine Otel harika bir otel. Ortaköy'den Bebe'ye doğru yürürken sağda dönerken solda Siz de çılgın fiyatlarla mandarin Otel'de tabii ki kalabilirsiniz. Fiyatlar gerçekten çılgın ama öyle yani çılgın dedik ucuz gibi düşünmeyelim. Yani. Yürüyoruz. Yürüyemiyoruz. Evet. Bu ne diyor? Aldık plaz aldık. Hop. Evet. Şarjımızın bitmesinden mütevellit. Evet. Bir miktar şarj almamız gerekiyor. Kendimize bir şarjım. elektrik molası verelim. Ve cihazlarımızı şarj edelim. Elim dondu oğlum. Soğuk soğuk. <gülüyor> Geldik. Ne parkıydı burası? <gülüyor> ne Evlilikte ne park. <gülüyor> Kuruçeşme park. <gülüyor> evet, Kuruçeşme'de bir parktan geçiyoruz. Kuruçeşme. Harika bir park. Böyle tekneler, dalgalar, yatlar, katlar, falanlar, filanlar, her şey var burada değil mi? Evet. Bizim yelkenler neredeydi, de miydi? Yelken ya. Bom, bom, bom, bom. Yalı neydi? Yalı çocuğu muydu? Yalı kızı ve boğaz çocuğu. <gülüyor> yalı kızı ve boğaz çocuğu. Evet. Yalı kızı Serkan, 4, Yalı kızı 5. Serkan Can TV bize bugün Yalı kızı ve boğaz çocuğunun hikayesini anlatacak. Sen anlatacak. Ben mi anlatacağım? Abi. Yalı kızı bir gün yalının camından Boğaz'a doğru bakıyormuş. Bir de ne görsün? Aman tanrım demiş. <gülüyor> Boğaz çocuğu geçiyor. Hemen göz göze gelmişler. Selektör falan atıyor böyle. Selektörler sağ sinyal, sol sinyal. Camı açıyor böyle kolunu çıkarıyor. <gülüyor> Senin diyor o diyor. falan <gülüyor> diye böyle başlıyor hikaye. İşte böyle akıp gidiyor yıllar yıllar. Sonra en büyük aşkla nefretle başlar hesabı. Evleniyorlar. Evleniyorlar. Sonra boğacı buraya ekiyorlar. Bundan sonra aşkımızın simgesi evet, olsun. Kuru çeşmeden gelip geçenlere yazın gölge kışında manzara yapsın. Gölgesinde artık otursun insanlar diye Tabii gölgesinde şey. serinlesinler diye. Aa, güneş çıktı. Nerede? Tam kafanın üstünde şu olmuş. <gülüyor> Galata Sarayı Adası'nın Biz Galata Sarayı Adası'nın karşısından geçiyoruz. Zaten Galata Sarayı Adası'nın içinden geçeli çok oldu. Evet, oranın içinden geçtiler de. içinden geçtikleri için artık ancak karşısından geçebiliriz. Palmiyeler, palmiyeler. İstanbul'un i̇şte göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde palmiyeler. palmiyeler var kardeşim. Arada gelin, bu palmiyeleri burada subayın. Hani palmiyeler sadece sıcak yerde yetişirdi? Evet. Hani? Al bak, bak palmiye yetiştiği yere bak. Karın içinde büyümüş. Yıllarca kandırılmışız ya. Yalan yalan. Yok o çiçek burada çıkmaz, yok o burada yetişmez, yok o soğukta çıkar, yok sıcakta çıkar. Hepsi yalan bunların değil mi? Yalan. Denizi doldurdular burada. Oh, duvarların İsmin içinden böyle böyle dallar çıkıyor. <gülüyor> Duvarın içinden niye çıkıyorsun kardeşim? Doğa affetmez. Doğa affetmez. Bir çatlak bulur, oradan yeşerir. Ha. Bakın ağaç dibini ısıtmış. Ha. İşte ha. ağaç dibini ısıtmış ama mum dibine ışık vermiyor. Ya. Ya bunlar hep işte, işte, işte önemli. Minik minik detaylar. Aynen öyle. En önemli detaylardan biri de boydu. Buydu. Kiralık yat isterseniz bakın burada istemediğiniz kadar. Kuru çeşmeden bebeğe kadar. Bebah. Bebah kadar her yer yat dolu. Hepsi kiralık. Vallahi. Ama görüyoruz ki son zamanlarda onların da işler kesaptı. 34 fit yoktu bugün orada bu yok, arada. Yok, gezmeye çıkmış. Gezmeye çıkmış. Kim bilir nerelere gitti. Kim bilir nerelerde şu anda. Karşılar da güzel gözüküyor bak. Evet, karşı yaka. İşte bakın. İşte burası buradan Anadolu'daki kardeşlerimize de selam olsun. Çamlıca Camii'dim o? tepede gözüküyor. Evet. Herhalde o mu? Oo. Ondan daha yukarıda bir yer yok ki. Evet. Çamlıca Kulesi de orada. Vay be. Çamlıca Kulesi ile Çamlıca caminin tam ortasında kalan bir Türk bayrağı da var. Anlı Türk bayrağımız. Dalgalanıyor. Evet. İşte gördüğünüz gibi buraya da yepyeni bir otel geliyor. Divan Kuruçeşme. Konaklamak isterseniz yine çılgın fiyatlarla bu eşsiz boğaz manzarasında konaklayabilirsiniz. Gemiler, yatlar. Buradan halatı tutuyorsun mesela bu halatı. Tabii çekiyorsun ki. gemiyi. Bu halatlar için halatlardan tutup gemiyi çekiyorlar. Aynen. Tabi o sebeple. Hanları, hamamları başka camileri miydi? Hanları, hamamları saraylarıyla. Hıh, saraylar. Hanları, hamamları, saraylarıyla. Verin nice Astur, verin nice Astı Boğazus. Saraylar önemli. Kiralayın, gezin. Buradan ucuz. İki saati sadece bin lira gibi bir fiyat Kar, var. Kiralayın gezin ya. <gülüyor> Allah Allah. Ya bin lira param ya. Nedir oğlum? Size koyar mına? İki saat gezin işte. Boğaz turu. Ya biraz da boğaz arası almış olursunuz. Yani. Ya da öğrenci akbiliyle sadece 2.67'ye evet. bir yerden vapura binip Sarıyer'e kadar gidin. Sonra. Orada inin gezin. Dönün oradan sonra. Orada bir dürüm yiyin. Tatlı yiyin. Ersay dürüm. Ersay dürümde bir dürüm yiyin. Midyeci Ahmet'te 3-5 tane midye gömün. Tabi selamımızı söyleyin buralara. Çok selam söyleyin. Buradan Kesin. Midyeci Ahmet'e selam selamlarımızı iletiyoruz. Ersay dürüme selam söyleyin. Tanımıyoruz biz çünkü. Ersay Belki tanışmış oluruz gibi olur. Aynen. Hani a falan derler. Ama güzel dürüm yapıyor. Güzel. Bakın burada da böyle. Bir takım Konağımsı oluşum var. Çıkamıyoruz. Starbucks'ta yoğun bir trafik var. Yoğun bir trafik. Go go go! Ekipmanlarımızı şarj ettik. Şimdi Starbucks'tan dışarıya çıkacağız. Evet dışarı çıkıyoruz şimdi. Ama merdivenlerde bir yoğunluk var. Soğuk bir hava. Evet. Ve gidiyoruz. Döne döne çıkıyoruz. Bizim masaya hemen oturdular vallahi görüyor musun? Kalkmamızı bekliyorlar. Masamıza hemen çöktüler. İzliyorlarmış bizi. Bebek Starbucks'tan çıkış yapılıyor. Çıkıyoruz. Yepyeni müşteriler geldi. Itiniz. İttik bakalım. Evet. Çok yoğun, çok yoğun. Kimse önüne bakmıyor. Evet. Mao gibi yürüyor insanlar. Kahve sponsorumuz Starbucks'a buradan teşekkür ediyoruz. Evet, kahveler çok güzeldi. Kahveler var ya. Ben yani bir Cappuccino içtim. Cappuccino. <gülüyor> Cappuccino. <gülüyor> Evet, şimdi evet. Bebek'ten geri dönüş yolculuğumuz başlıyor. Ortaköy'e doğru. İnternet atıyorsanız artık sallayın. Tamam, süper. Tamam. Teşekkür ederiz. Kolay <gülüyor> <Puan> gelsin. <gülüyor> Arkada ne sallamış, internet atıyorsanız diyor haberiniz olsun diyor. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Çok nazıyız. El hareketi yapmadığın sürece sıkıntı yok. Allah'tan böyle orta parmak, iki buçuk gibi şeyler yapmamış. El sallattınız. Güzel insanlar. Abi işte. güzel şeyler. Önce Halkı yaptı, selamladı. Sonra haber kar mı uçuşuyor? Sanki kar yağıyor gibi bir Yaacak şey gibi var. mi? Evet. Evet. Çatılardakiler mi uçuşuyor yoksa yeni gökyüzünden Sanki çok çatı değil gibi. Evet bebekte Luca. evet Luka Selebriti isimlerin uğrak noktası. Çok severler bayılırlar Luka'ya. Bayılıyorlar. Luka da Luka diyerek. Önünde de bir Tabii ki Mercedes G duruyor. Durup durup biz de tabii anıyoruz. Bebeğin sembolü Mercedes G Vay serisi. şu dağlar, tepeler, bebek dağları, karlı bebek dağları. Karlı bebek dağları. Karlı bebek dağlarında. İşte burada. İşte burada. Erkek severse 20 Ocak'ta işte Bin Connect'teymiş. 20 Ocak'ta Bin Connect'teymiş. Evet, hadi bakalım. İsteyenler izlesin. Çocuğun dizileri de çok tutmuyor <gülüyor> ama. Bakalım neler tutacak? olacak. Bakalım artık ne olacak. <gülüyor> evet. insanlar değişik. Değişik bize bakıyor. Ne yapıyor lan bu değişikler diye acaba. <gülüyor> ne yapıyorsunuz da Değişikler. Ne yapıyorsunuz? Değişikler. Ben de onlara böyle diyeceğim. Oğlum üstümü vlog çeker adam görmediniz lan. Hadi parka gelelim. Hadi duralım üstümü vlog çeker adam görmediniz <gülüyor> diyerek. Öyle evet. bir. Evet. Bebek Parkı. Dur. Bu parkın adını biliyoruz bak. Bu parkın adı. Burası Bebek Parkı. Orası ne parkıydı acaba ya? Dönüşte ona bir bakalım. Bakalım. Sen önünden geç geç geç geç geç. Geç geç geç geç. Ama gidelim? Buradan gidelim? Buradan gidelim. Oradan Hadi da sola gidelim. girelim birazdan. Girelim. Hem buradan mı oradan gidelim. Yani. Her yerlerden. Her yerden. Bak, bak bak bak her yerde karlar. Evet. Şu anda. Ortamlar şahane ya. Karlar ülkesinden Elsa mıydı o? Elsa'ydı galiba, Elsa mı? Elsa. Yok, Elsa şey, lahmacun salonu. Hep de dilimizde bir lahmacun ya. yemedik lahmacun herhalde. Ondan kaynaklanan bir şey. Ama belli olmaz. Neden e yiyebiliriz? Videonun sonunda lahmacunu böyle ağzımıza sokuyoruz Hadi diye. Soğanlı soğanlı lahmacun yemek isteyenleri Lahmacun arası kebap yapalım. Of. Lahmacun arası kebap evet. artı çiğ köfte. Yanına da ayran. Sol. Yerdeki buzların sesi geliyor mu acaba? Çıtır çıtır, çıtır her yer. Çıtır. Lahmacun çıtırı gibi. Evet, çıtır çıtır. Bebek parkında sular akıyor hala. Bebek farkında bir takım sular akıyor. Sular akıyor. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Köpeklerini gezdirmeye gelenler. Köpeğin karnına acıkmış bak. Şöpe, köpe, çöpe daldı şu an. Çöpe dallı resmen ha ya. Oğlum sen sahiplisin çöpe dalmayacaksın. Niye sahibine utan utandırıyorsun evladım? Tatma böyle şeyler. Açıkmış gel şuradan git. Bebek iskibesi. <gülüyor> Töbebe estağfurullah. <gülüyor> Köpeğin adını... <gülüyor> Valla üzülerek söyleyeceğim burdan Sunny koymuşlar sunny cim, sunny cim. Sana buradan çok selamlar Yani ya ha. köpeğin ismi ayıp bence dava açmalısın <gülüyor> Davanı aç davanı kazan <gülüyor> Öyle şey mi olur ya Allah Allah kardeşim <gülüyor> Bebek iskelesi Ey bebek iskelesi İşte burda Evet burayı Güzel da Güzel bebek iskelesi Bebek parkını da doldurdular Öyle beton evet, Burada güzel takılmalık bir mekan. Keşke hava güzel olsaydı da. Burada bir mektar takılsaydık. Burada bir Şurada kardan adam oluşumu mesela. varmış. Ama bitmiş geldi. Abla var ya bir tane geliyor kardan adama vuruyor, vuruyor böyle. Kardan evet. adam yıkılıyor. Sonra üstüne çıkıp böyle bir zıplıyor. Aha. Kıç üstü böyle oturuyor sonra. Düşüyor ya. Kardan i̇şte. adamın intikamı diye. Kardan adamın intikamı. Bunu Google'dan böyle yazın. Kardan adamın intikamı yazın ve izleyin. Kardan adamın intikamı. Evet şimdi denize girme challenge arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben yılbaşında girdim. Sıra sende. Evet şimdi ben giriyorum. Atlıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir takım buzlar. Buzlanmalar. Burada dört mevsim yaşayabileceğiniz bu taraf yaz. Bir çeviriyorsun bu tarafa. Kış geliyor. Karlar yağıyor. Kar yağıyor. Karlı bebek sırtları. Karlı dağlardan sıcacık sulara. Gerçekten çok sıcak olduğu Videoda da görünmüştür. Güzel görüntü tabii. Güzel duruyor. Sırtlar çok hoş duruyor. Tabii. bak Böyle bir dönelim. Z Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. Buralar tatlı gözüküyor yani, karlı, karlı. Vay be! Ben böyle çekeyim biraz. Hmm. Şöyle. Çok hoş. Çok güzel. Çok hoş. Very nice. Very nice tur, very nice boys for us hoş geldiniz. Hanlar Ahman'ın haralarıyla İstanbul evet. turumuz devam ediyor. Şu anda Harika yenilenen yüzüyle tur. Bebek Parkı'ndayız. Bebek Parkı'nda. Evet. İşte burası. Gerek insanlar, gerek hayvanlar güzel güzel takılabiliyorlar. Çok güzel. Evet. Şuradan gidelim mi? Şuradan gidiyoruz. Şuradan Evet. Hoppa. Harika. İşte çocukların ortamlar, ortamlar devam ediyor. Evet, dağcı bir kardeşimiz orada. Dağ, Tırman çocuğu çalışıyor. Tırman Evet burada çocukları parkta gezdirirken Diğer tarafa şöyle bir döndüğümüzde direğe toslamayalım. Burada da bir köpek parkı var. Şurası da köpek parkı. Buraya da köpeğini getiriyorsun. Köpeğin mutlu mesut. Eğleniyor, havlıyor. Diğer köpeklerle sosyalleşirken kendine mutlu hissettiği için sağa sola salça olmadan devam ediyor. Kakasın içinde yapıyor oraya. Mis gibi takılıyor. Az daha kafama buz düşüyordu bak. Evet. Ve Türkan Sabancı ve Bek Parkı'ndan ayrılıyoruz. Evet. Öteki parkta görüşürüz. Öteki parkta görüşmek üzere. <gülüyor> Yolculuğumuz devam ediyor. Başka bir parktayız. Evet. Burada çok güzel kırmızı çiçekler açmış. Kırmızı kırmızı çiçekler. Kırmızı kırmızı çiçekler. O evde güzel yer. Güzel bir ev. Hoş bir ev. Datlı. baklı bir ev. Evet burada da fark etmişler. Gezi teknelerini. Takılıyorlar. Bunlar hiç kıpırdamıyor ama. Hep burada evet, takılıyorlar. Hep buradalar. burada Yaz kış burada duruyorlar böyle. Bunları ne büyük ihtimalle gibi. yaza doğru götürüyorlar bodrumlara. Ala çatığlara. Oh. Oh! Çeşmelere! Bir de taş ev. Bir de taş ev. <gülüyor> oh! Mis gibi yaşıyorsun. Aman! Az daha, az daha düşüyordum. Vızır vızır yerler. Vızır vızır yerler. Böyle duruyor ama yerler buz. Buz. Evet. Yerler jilet. Düşmedik. Yerler var ya jilet gibi. Jilet. Jilet. Kayıyor, kayıyor, kayıyor, kayıyordu. Jilet. Let, let, jilet. Let, let. Bir şey çıkan. Oğlum kırmızı şortli. Seni bulacağım. <gülüyor> evet, İspark. İspark'tan Bu geçiyoruz. İspark hep full olurdu. Şimdi Bugün şurada Bir araba var? Birkaç tane. Bir araba. 2 araba. Hey, gidi koca İspark. Hey gidi İspark. Seni de bitirmişler. Evet, bak ablanın biri taksi yok. Karşı yönden gören taksiye şu an el attı ama olmadı. Olmadı, olmadı, durmadı. Kısmet değilmiş. İstanbul'da demek ki gerçekten taksi yok. Demek ki yok. Teknenin içinden hiç sesler geliyor. <gülüyor> Hayırlısı olsun. <gülüyor> evet. Oo balığa çıkma hazırlıklarım var burada. Bak orta köyden çıktığımızda ezan okunmuştu çıkmıştık. Şimdi yine ezan okunuyor. Tabi duyuluyor mu bilmiyorum ama şu an okunuyor. Mübarekler. Bir bit ekser reklama. Evet. Haluk Levent ile. Yanında kim olduğunu Yanından bilmediğimiz değişiklik. Kim olduğunu bilmiyoruz ama futbolcu büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle futbolcu. Bakalım gösterelim. Bakalım bu kimmiş şöyle. Bunu tanıyan var mı? Haluk Levent'in yanındaki kim? Haluk Levent'i sanıyoruz. Haluk Levent'in yanındaki, Levent yanındaki ünlü kim? Haluk Levent abimizle zamanında erikli sahillerinde çalıp söylemişliğimizde var. Evet kendisi... Samimi, dürüst, içten, doğal bir insandı. Siz de Haluk Levent dinleyin. Haluk Levent, Haluk Levent. Dinleyiniz. Yeni albüm bekliyoruz Haluk Levent. Evet Ah Baba da buradan selamlar. Herkese selam, selam göndermediğimiz kimse kalmayacak. Bütün Her dinleyelim. gün yüzlerce selam bedava. Evet, siz de selam göndermek istediklerinizi bize söyleyin, biz onlara buradan selam gönderelim. Hani mesela şey Ali Ayşe'yi seviyor hesabı. <gülüyor> evet. Olamaz mı? Olabilir neden olmazsın? Yani? Evet yine buzlara geldik. Evet bak burada bir hamur var mesela şeyin içinde. Teknenin içine hamur koymuşlar. Şöyle gidersem. Evet işte gösterdim. Teknenin içinde bir hamş, Hummer. Güzel. Değişik. Kreatif çözümler üretmişler. Güzel bir masa. Teknenin içine. Uuu fena kayıyor. Burası buz buz. Burası çünkü buz gibi. Buz inki. Buzlar. Hava sıcak mı? Ya sıcak. Ya, sıcak. Eğer o videoyu izlemediyseniz hemen YouTube'a girerek Hava soğuk mu yazıyorsunuz ve videoyu izliyorsunuz. Dostlar. <gülüyor> evet böyle 7.24 reklam. O oh, burada. Dur ben bu tarafa geçeyim. Şöyle arkamıza boğazı alalım değil mi? Oh. Şöyle bir deniz yolculuğu yapıyoruz. Boğaz havası da mı almıyor? Boğaz havası. Eğer siz de deniz olmayan bir şehirde yaşıyorsanız şu anda bizimle böyle bir boğaz havası alabilirsiniz. Deniz havası alabilirsiniz. Bak alıyorum. Bırakıyoruz oh. şimdi. Evet alıyoruz. Biz... Bırakıyoruz. Tekrar alıyoruz. Tekrar bırakıyoruz. Biraz tutuyoruz şu an. Evet. Sal. Sal. Evet saldık. Oh yarası. Oh. Üfül üfül Everest. <gülüyor> Saldın mı <mıydı> idi Everest. <gülüyor> evet bir vapur daha yolcularıyla birlikte boğazın serin sularında ilerliyor. İlerliyor. Kim bilir bu vapur nereye gidecek kimleri evine götürecek. Hey vapur nereden gelip nereye gidersin? Ey oğul! Ey oğul! Obamızı Öyle. nereye kuracağız? Şey dizileri gibi. Bu şu anda bütün kanallarda olan dizilerdeki konuşmalar. Ey oğul nereye gidersin? Ne yaparsın? Hep böyle bir geniş zaman. Yola revan olup ciğerlerimize bir boğaz havası doldurmayalım mı? Heh. Dolduralım gibi. Açık denizlere yelken açıp... Diyar diyar dolaşmayalım mı? Gibisine Gibisine şöyle, Divan Kuru Çeşme'nin buraya da böyle çok yakında diye Reklam verilmedik yer kalmayana kadar vermişler, Her yer Divan Kuru Çeşme olacak Divan her Kuru yer Çeşme, Divan Kuru Çeşme demişler Evet şu anda yüzünü gözünü kapatmış 22 gidiyor Edirne 22 geçti evine doğru gidiyor Havanın evet, ne kadar soğuk, ne kadar soğuk olduğunu bakın böyle i̇şte anlayabilirsiniz. İnsanlar koşa koşa evine gidiyorlar. Koşarak. Koşaraktan. Adeta uçuyorlar. Ara ara kayanlar. Her şey her şey. Zaman zaman zıplayarak sulardan geçmeye çalışanlar. Evet, evet bakalım, bakalım düşmeden geçebilecek miyiz? miyiz? Bakalım düşecek miyiz? Evet zorlu koşullar. Evet Sinan Can TV geliyor. Oh. ve evet, çıktı. çıktı. Bravo Çok düştü. zor oldu ama Yaptım. Zoru başarırız imkansız evet. vaktimizi alır. Az önce ödül oyununu kazandık. Evet arkadaşlar. Henüz Survivor'da şey yok mesela öyle. Oyun kazanacağım böyle ooo, sarıl sarıl sarıl. Abi. Yok. Ödül oyunu kazanma. Onlar daha yok. Daha, daha çok acıkmadılar az. demek daha İyice acıkınca. Evde yedikleri hala idare ediyor olabilir. Tabii. güzel. güzelleri. Evet bir vapur daha yolcularını bırakmış. Ya yakmış. Işıl ışıl adeta boğazın incisi diye tabir edebileceğimiz harika bir vapur. Güzel bir vapur. Gidilmiş. Evet. Muhteşem. Evet parka da yaklaşıyoruz. Kuruçeşmedeki parkın adı Çok bakalım. Çok az kaldı. Neymiş birazdan onu göreceğiz. Göreceğiz Kuruçeşmedeki parkın adı ne? Az sonra. <gülüyor> 42 t. Az önce bize çarpacak olan bu muydu acaba? Olabilir. 42T, 42. Her şey olabilir. Hava da yavaş yavaş gidiyor artık. Biz kaçta başladık? 4 gibi mi başladık? Bilmem. Yolculuğa. Evet, egzersiz hedefimize de ulaşmışız. Haber geldi şimdi. Egzersiz hedefimize ulaştığımız şu anda reji kulağımıza fısıldıyor. Evet. Bebeğe yürüdük. Bebek de bir. Kahve içtikten sonra şimdi Ortaköy'e evet. evimize orta dönüyoruz. Eve dönüyoruz, eve doğru yürüyüş devam ediyor. Köprünün ışıkları henüz yanmadı. Evet. Biz eve vardığımızda yanmış olur Fener mi bu? Fener mi deniyor? Fenercik bu? mi? Fenercik. Nerelere gidiliyormuş bak buradan. Etilere, metilere, Hep buradan hmm. deviriyorsun. Hep buradan gidiyorsun etilere, metilere. Güzelmiş. Sokaktan mı geçsek acaba? Geçelim. Evet şurada, şimdi bilenler bilecektir. Arnavutköy. Güzel, küçük, tatlı mekancıkların olduğu. Evet, kırmızıda geçme keyfi. Bakalım çarpılacak mıyız? Çarpılmadı, hiçbir şey olmadı. Yine deniyoruz, yine bir şey olmadı. Evet, şansımızı zorladık. Ama bir şey olmadı. Yerde mayın var, mayın. Köpeğin biri mayın bırakmış yere. Vallahi ayın bırakmış. Unutmayın evet, ki bizde hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, biliyorsunuz. Arnavut köyde burada eskiden bak Bodrum mantı vardı, hatırlayanlar olacaktır. Bodrum mantı, Solu. kapandı. Yerine ne açıldı diye soracak olursanız henüz hiçbir şey açılmamış. Hiçbir şey açılmadı. Açılacak diye bekliyorum. Arnavut köyde mekan bakanlar evet. şu anda Köşe. yer boş gözüme kar girdi. Gözüne kar mı girdi? Başımıza neler gelecek daha ya. Lan daha az önce dedik bize bir şey olmaz diye be. Herkes ölse biz bir yarım saat daha yaşarız dedik ama. Aynen. Olmadı. Şey evet işte karların üstünden. Karlar ülkesi. Karlara basa basa geçtik. Evet sokağa geliş yapıldı. Yine evet, diyor orada. ki antrenmanda mısınız? Antrenmandayız. Apple Watch hep kovalıyor böyle, ulan antrenman yapan mı var, eliptik bisiklet yapan mı var, kürek çeken mi var falan hemen hep kovalıyor yani. Van Nuya'da kürek adam, çekse de... haber versen falan. Motormuş. Motor geldi. Evet. Yola revan kurye... olmuş bir motor gelir oğul. Nereden gelir, nereye gidersin ey kurye kardeş? Ah, ey kurye. Evet, kuryelerimizi soğuk havalarda yormuyoruz. çalıştırmıyoruz, yormuyoruz. Eğer hava çok soğuksa çıkıyoruz. Kendimiz yapıyoruz alışverişimizi yürüyerek. Yani lütfen adamlar motor tepesinde bu karda kışla kıyamette. Çünkü çok soğuk yapmayın. Sen oturma organını yerden kaldırma diye neticen zarar görmesin diye adamları riske atmayalım. Neticede hava soğuk. Evet. Arkadan araba geliyor bakıyorum gelmiyor. Geliyor. Ha evet. geldi evet kenara çekildik hemen. Kaçalım. Bize korna yapmadı. Yapmadan kaçtık. Yapmadan kaçtık çünkü. Yoksa yapabilirdi evet. yani. Evet, yemek yiyor insanlar. Afiyet olsun bakalım. Afiyet öyle. olsun. Afiyet olsun. Oh, iyi tabi Ne güzel. Adem Baba'da bir şeyler gömülüyor. Adem Baba'da. Orada arada bir hayri balık var. Hayri balıkta neydi? Balık ekmek 30 lira. Evet. Balık ekmek 30 lira. Gelin deneyin. Gelin deneyin. Balık seviyorsanız tabii. Ben balık sevmem. Fıstık kebap burada. Köfteci Ali baba Ama burada. Ama balıkla tüketilen sıvıları severim. Ama balıkla seviyoruz. tüketilen sıvılar. Balıkla tüketilen sıvılar nelerdir? Evet. Hadi bakalım. Soru bu. Kaça ayrılır? E falan filan yani. Falan filan işte öyle bir şeyler i̇şte yani. Ya. Çok da şey yapmayın. Aa, jemiyet jemiyet kapalı. Geçeceğim. Jemiyet kapalı arkadaşlar. Kapatmış. Kimiyet. Bunlar tabi daha çok hafta sonu takılmacası falan hesabı açılıyor. Şuraya aa, yeni açılan dondurmacı da. O da kapamış. Kapat. Neydi bunun adı? Neydi? Ben Bak bakayım şuradan. Görebilecek miyim? Mua. Mua. Neymiş? Mua. Mua! <gülüyor> Mua dondurmacısı kapalı. Aa, mekanların çoğu kapalı. Evet hepsi kapatmış gitmiş. Saatten sonra biz mi çalışalım demişler ve gitmişler. Ama manava çıktır. Manava çık, mana var ya. Herkes kapasa manav yine orada asla kapanmıyor vallahi. Herhalde. Yine bir araba geliyor. Gel. Evet, bir araba daha geldi. Ondan Geçmesini da bekliyoruz. Korkmayaneden. Evet. Ve, ve işte tabii ki manava çık. Manav açık. Evet, Doktor Ken. Doktor Ken'in önünden geçiyoruz. Doktorcan işte be manav gibi manav bakın manav gibi manav işte ürünler cilet gibi dizilmiş cilet gibi parlayan cincik gibi dizmişler Vallahi elmaları portakalları elmalar portakallar hepsi burada evet Arnavutköy'de köyde bu güzel bir sokak ya tatlı bir sokak evet daha içlere girseniz çok tatlı evler var buradan bu arkadaki evler müthiş gözüküyor evet fotoğraf çeken arkadaşlar varsa gelsinler Arnavutköy'e gelip buralarda takılabilirler. Fotoğraflasınlar bu evleri. Evler tatlı duruyor. Ya da Gorç diye bir ses duyduysanız ben direğe girdim biraz. <gülüyor> o Harika kolunda. bir kardan adam. İşte yıllarca aradığımız kardan adamı. Bulduk. Lotus Art Shop'un önündeki. İşte müthiş bir kardan adamla şöyle i̇şte. bir, Biz bizde pozumuzu çekilelim. Hey kardan adam. Uhu. Evet dostum güzel bir kardan adam yapmışlar buraya. İşte kendisiyle bir poz aldık. Teşekkür ediyoruz kardan adama. Bizimle vlog katıldığı için. Ricaımızı kırmadı. Evet, az önce bahsettiğimiz abla mesela bu kardan adamı görseydi. Üstünde tepilmeye çalışırken. Düşüp. Neticesinin üstüne düşebilirdi. <gülüyor> Mesude apartmanı güzel. Zeynep Mayruk showroom yazıyor mesela. Evet. Hem geziyoruz, hem yürüyoruz, hem de bilgilendirmeye devam ediyoruz diyeceğim ve çok da bir oh, Harika mekanlar, mekanlar, harika. Ortamlar çok evet. şık Karşıya mı geçelim? Geçelim. Evet, şimdi karşıya geçiyoruz. Şimdi karşıya geçiyoruz. Yoldan karşıdan karşıya geçerken taksi. Taksi durmuyor. Gördünüz. Taksi Gerçekten Bu da duramadı. Demek ki taksi deyince <gülüyor> durmuyorlarmış. O filmlerde gördüğümüz sahneler birer kurgudan ibaret. Evet, kamerayı çevirdiğimiz her yerde ayrı bir reklam. Evet, yine kırmızı, yine, yine kırmızı. kırmızı. Yine biz, hadi bakalım. Hadi bakalım, <gülüyor> yine kırmızı da çılgınca bir hareket daha. Ama yani şimdi kırmızı da geçilmez. Bu soğukta da arkadaşlar kırmızı da geçmiyoruz. Şimdi biz ne yapalım mecbur kaldığımız Asla. için mecbur kalmasak geçer miyiz? Evet işte Boğaz çocuğu ve yalı kızını da gösterelim. <gülüyor> Boğaz çocuğu ve yalı kızı. Nasıl hikaye? Evet Sinan hocamdan dinliyoruz hikayeyi. Şöyle şimdi... arkamıza alalım. Boğaz çocuğu ve yalı kızı. İşte buradalar. Boğaz Çocuğu ve Yalıkızı. Evet. Harika bir hikaye. Müthiş. Boğaz Çocuğu ve kızı kitabı yakında tüm kitapçılarda. Diyenar'da olacak. Diyenar'larda tabi İstanbul çok... kitapçısında. Vay vay vay be. E, kırtasiyelerde. Can yayınları falan. Evet can yayınlarından. Can yayınlarından yayınlanabilir mi? Tabi tabi tabi. Kredi yayınları olabilir. O da olabilir. Hepine Hiç bakacağız. bankası olur. Hangisi çok para verirse. Hepsi olur. Biz olaya tamamen duygusal yaklaşıyoruz. Bu... Harika romanımı evet hepinize tavsiye ediyorum. Arkadaşlar yeni romanım çıktı. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. <gülüyor> o hikayeyi ile şimdi bilmeyenler için anlatabiliriz mesela. Beyaz şovda evet yıllar yıllar önce beyaz şov o zaman daha sağ. Hey. Beyaz şov o zaman yayınlanıyor. Hey. hangi sanatçıydı o? Selami Şahin. Selami Şahin'di değil mi? Selami Şahin şarkıyı söyledi falan böyle alt çıkıyor, falan bitiyor. Arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum falan'dan yeni albümüm çıktı. Hepiniz dinleyine bağlayarak küçük bir reklam yapmıştı. Bazı şeyler anlatınca komik olmaz. Olmaz. Bu da onlardan beri O yüzden anlatildi. Evet. Ama o videoyu bulursanız mesela izleyin. İzleyin. O zaman gülersiniz. Selamün aleyküm Beyaz Şov Yazın burada çıkar. Evet. Nereye yazacaksınız? Tabii ki YouTube'a. YouTube. Ama siz hobi olarak Google'a da yazabilirsiniz. Önce mesela Google'a yazıp aradığınız şeyi oradan youtube'dan da açmanız da mantıklı. Peki tabii. Yani google'a google yazan adam var ya. Yani. evet yeni sponsorumuz TVG'ye de buradan çok selamlar. TVG <gülüyor> O Paris bu video galiba değil mi? <gülüyor> olsun. olsun. Hava da bayağı gitti. Hava gitti. Akşam oldu. Gitti ama gitti. yolculuğumuz devam ediyor. Devam. Durmak yok. Yırmak Yola yok. devam. Yola devam dedik. <gülüyor> Yolculuğumuza devam ederken. Ayağım Yine kaydı. buzlu buzlu yerler. Bir düşme tehlikesi daha atlattık. Neydi bu teknenin adı? Hemen evet. bakalım. Neymiş? Allegria. Teknenin <gülüyor> adı <gülüyor> Allegria. Çok tatlı küçük bir yelkenlilik. Satılık aynı, aynı zamanda. zamanda. Satılık. Yelkenli arayan varsa. İşte burada. Arayan bulurmuş. Bebekle kuru çeşme arasında Arnavutköy'den hemen sonra burada bir yerde. Avrupa yakası. Avrupa yakası demişken Gürse bir sel hanımefendiye de 2550 lira elektrik faturası mıydı, doğalgaz oh, faturası mıydı? Oh, elektrikti. Elektrik miydi o? Elektrikti galiba. 2550 lira elektrik olmaz. Doğalgaz olur. Gaz mıydı acaba? Bilemedim. Sanki elektrikli gibi hatırlıyorum. Elektrikse bu ne yakıyor Gülse Birsel bu evde ya? Ne yapıyor Her tarafa UFO takmış. Onları mı yakıyor acaba? Ey Gülse Sen evet. ne yapıyorsun bunca elektrikle? Elektrik ya da doğalgaz. Her türlü çok tabi yani. Evet çok yakında kendisine soracağız. Evet. Bu faturaya ulaşmak için ne tür bir çaba harcadığını bize canlı yayında anlatacak. Canlı yayında anlatır mı dersiniz? Bakalım. Bakalım. Bu işler kader kısmet. Boğ evet. Hmm. Bir Jeremy. Bir, bir vapur. Bir vapur sedası belki de süpermen. Tam bu noktada şehrin kalbindesiniz sizin yok. Evet, tam bu noktada. Az önce anlattığım yalı yalıkızı ve boğaz hmm. çocuğunun daha sonra bir de çocukları oluyor. Peki onun adı ne? Küçük prens. Ya i̇şte, küçük öyle. prensin maceraları iki kitabında çok yakında çıkacak arkadaşlar. Mutlaka alın, mutlaka okuyun. Okuyun, hediye edin arkadaşlar. Okuyun, kaç tane okutturun? Alana. Suya gidiyor muyuz? Girdik valla. Girdik. Girdik. Oh. <gülüyor> evet 40 geçti. 40T, 40T. Sularını sıçratarak geçti. Az daha bizi alıyordu. Abi. Az daha. Enseye kadar. Evet burada da Eastbike'ın bisikletlerini Eastbike. göremiyoruz. Çünkü toplamışlar. Herhalde kaşın binilmez diye düşünerekten. Paslanmasın. Boşuna o kadar para verdik. İşler kesat. Bisikletleri topla demiş Ekrem Başkan. Buradan Ekrem Yemamoğlu'na da çok selamlarımızı gönderiyoruz. Çok selam gönderiyoruz başkanıma. Evet. Karları temizleyin. Karları temizleyin. İnsanlar patates oldu. İnsanlar patates oldu. Ay tabi soğuk bizde. 24 saattir. İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalanlar varmış. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Dün gece 10 saat uçakta kalanlar olmuş. Of. Uçaktan havalimanının içine neden getirilmemiş bu insanlar? Gündem Ayıptır bu. oğlum. iki dakika gidip alaydınız lan. Günden bu bugün. Çok kar yağdı. Havalimanında insanlar aç susuz kaldı falan da filandı. Bütün günden bu. Herkes tabii mansur kaldı falan. Sanki havalimanında kalmayanlar aç susuz değilmiş gibi. Heh değilmişçesine. Sanki sanki. Evet ne olacak bu ülkenin hali? Bu ülkenin hali her gün her şeye zam. Böyle gelmiş böyle gidecek gibi göz. Zam zam zam. Zam değil bunlar zamcık. Zamcık. Zamcık bunlar arkadaşlar. Bunlar yani. zamcık. Gerçekten bunlar zamcık. Zam değil zamcık. Evet. Abartılacak bir şey yok. Yani ya. bunlar zamcık. Nedir ya yani biz biliyorsunuz dünyanın en ucuz benzinini kullanıyormuşuz. Bugün de onu öğrendik. Evet ya harika bir şey. Öyle bir açıklama gelmiş. Dünyanın en ucuz benzinini kullanıyoruz diye. Ama güzel ve iyiymiş yani. O zaman ne yapalım? Gidelim benzin alalım. hemen. Oh ucuz ucuz. Ucuz alalım. En ucuzu bizde abi. Niye almıyoruz ki o zaman yani. Mis gibi. İstanbul'da Trafik 20 azaldı falan diyorlardı benzine gelen zamcıklardan sonra. Demek ki ucuz diye. Ondanmış. ucuzu almayız biz, biz pahalı olur alıyoruz. Biz bekledik zam gelsin bekledik diye. Zam gelsin diye bekliyor herkes, o zaman yola çıkacak. Tabii. Yani konu o, yoksa hani pahalı Olmuş yine köprünün bazı ışıkları patlamış. Köprünün bazı ışıkları patlamış sayın seyirciler. Bak şu seyirciler. sol, karşı tarafın sol ayak ışığı, iç tarafı kaç gündür yanmıyor. Evet onu hemen arayalım da bildirelim. Hayır hayır dostum o şeyin yanılması lazım. Bizim manzaramızı sizin bozmayan hakkınız Işıkları var. Yakın. Evet. Bu köşede de bu köşede ha. de güzel bir mekan var. Gelirseniz uğrayın. Gap Foods. Food. Atlı bir mekan. Evet geldik adını sanını bilmediğimiz, bilmediğimiz ama meçhul parka içinden geçtiğimiz parka. Bakalım adı nerede yazıyor. Evet parka düşmeden. Düşüyor. Oo güzel bir tuzak. Opa. Ve bunu da açtık. açtık bir ödül oyunu daha. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar neden olmasın. Kardan var. Gözüküyor mu? Kardan adam bakalım. Bakalım gözüküyor mu? Bugün Anadolu'da etkili olacak dendi. Evet. Anadolu'da etkili olan kar yağışı. Yaşam olumsuz etkili. Anadolu sıra Anadolu'da hadi bakalım Anadolu sıkı tutun. Birçok insan bu gece kar geliyor. Kaydı için oturma odasının üstüne düştü. Evet, falan haberleri. Ne istiyoruz? Evet, güzel bir kar yağışı başladı. Kar başladı gerçekten yine. Saatlerimiz şu anda 18.41'i gösteriyor. 18.41. Evet. Hep zaten bu saatlerde başlayıp Evet. İşte bu. Tehlikesi daha. Az daha. Az daha haberlere konu oluyorduk biz de. Lan ilk videodan da düşmesin ya. <gülüyor> i̇lk videodan da düşme ya. Lan olur mu be? Lan bir video çekecektik lan diye. <gülüyor> Ooo burası çok güzel buz burası yapmış. Burası var ya kutur kutur gidiyor şu an. Harika yani. Evet. Of of. İşte an... Divan Puru Çeşme. Şıkır şıkır bir otel oluyor. Şu anda içinde çalışmalar devam ediyor. Harika bir ortam olacak. Biter bitmez hemen geleceğiz. olarımızı içeceğiz. Capuchino. Gerçekten etkili olacak olan kar yağışı şu anda başladı. Amirim ediyoruz. Anadolu'daki Anadolu Anadolu'daki kardeşlerimizin Anadolu, sıkı tutun. Allah Anadolu sıkı tutun. Kardeşim, adamlar kaç? Almeye güzel yağış. Araba ile çıkmayın kardeşim diyor. Araba ile çıkmayın diyor. Çıkmayın diyorlar. Bizimkiler yolla Allah. Allah. Kardeşim çıkmayın diyorlar ya. Çıkmayacaksın yolda kalmamak için. Hem de yazlık lastik takıyorsun. Kışlık lastiğin bile yok. Ya. Sonra yolda kalırsın. E baba kalırsın. Kalırsın. kalırsın. Çıkma. Kalırsın. Çıkma kardeşim. Kışlık lastiğin. lastiğin yoksa. He, lastiğin varsa bile çıkma. Varsa da çıkma. Çünkü sende var da karşındakinde yok. Evet. Biz mesela geçen gece Barbaros'tan vızır vızır, vızır vızır vızır vızır yapan arabaların arasında kıvrıldık, geçtik. Neden? Çünkü Kar var var. Sağlamsa Lassa. Evet hemen burada da küçük bir sponsorluk çalışması yapmak için bunu anlatmıştım. Buradan Lassa'ya selamlar. Herkese selam söylediğimiz omuzla. evet kanalımızın adını da şu anda selamlar olarak. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selam. Bu parkın adı nerede yazıyor? Şu ileride yazıyordu galiba ya. Bakalım. Bu Haydar Aliyev Parkı var orası, şeyde mesela. Orası çok ileride. Orası çok ileride, şeye yakın. Ee, Sarıya de. Leyla ile Mecnun'un çekildiği. Hmm. Aman aman, burada bir kayıp düşersek aman. direkt denize düşüyoruz. Bak tam kaydım. Vallahi mi? Vallahi. Venedik ablanız düşmüştü of, suya. Of çok fena düştü. Aman ya Geçenlerde Venedik'te geziyoruz. Alman bir abla var kanalın kenarında böyle avanak avanak takılıyor. Evet. Sonra arkamızı döndük. ...şeyler konuşuyorduk. Arkadan... ...Şeyse diye bir ses geldi. Bir... Drop, pst, ...ses. Evet. Bir döndük ki... ...Alman abla... ...elini kanalın kenarına atmış. Evet. Yardım çığlıkları. Ama nasıl bağırıyor? Sanki suya değil de ateşe düşmüş. Venedikçi gondolcular... ...şaşkın. <gülüyor> Venedikli gondolcu kardeşlerimizi şaşırttı. Gondolcular Gondol. hemen koştu. Ablayı kurtardılar. vallahi billahi ya. Evet şu anda bir tabeli arıyorum parkın adı neymişti diye yok o karda giderek karda giderek hızlanıyor hızlandı gerçekten Evet şöyle bakalım karın durumuna Oo. çok i̇şte güzel ya i̇şte bu güzel Ferrari ya da Maserati lazım olursa arkadaşlar kuru çeşmeden evet. gelip alabilirsiniz Ferrari ya da maserati lazım olursa gelin kuru çeşme selamımızı söyleyin. Tabii çok söyleyin ama. Çok selam, baya selam söyleyin. Baya selam söylemeniz lazım. Belki birazcık indirim yapabilirler. 300-500 lira bir şey. İnerse. <gülüyor> Hoppa. Oo bak ışıklar çok iyi. Işıklar. Müthiş. Işıklar şıkır şıkır. Oo, kar kuru çeşme ışıkları. Biz git, birazdan kardan adam olacağız zaten videoda. Evet. O zaman anlayacaksınız ne kadar kar yağdığını. Onların kuzey ışıkları varsa bizim de sokak ışıklarımız var. Sokak Allah'ımız var be. Allah'ına kurban. Mahsun kırmızı de yeni albümü 16 şarkıdan oluşan Yılbaşı gecesi Show TV'de yayınlandı. Güzel şarkılar var. Dinleyerek buzlu su içmek isterseniz de o yok. işte burada marina balık. Ya biz bu parkın adını bulamayacağız galiba. Şöyle bu parkın tabelasının önünde bir ben video çekemeyecek ya. miyiz? Burada diyor ki parkımıza hoş geldiniz. Kuru çeşme park? parkıymış abi. Kuru çeşme parkı ya. Bak doğru bilmişiz. Ulan, yani. Çok kolaymış. Çok kolaymış. Mesela bebektekinin adı da. Bebek Parkı <gülüyor> demek ki Ortaköy'de olsa Ortaköy'deki parkın adı nedir buna göre Evet, evet Hadi yorumlarda buluşuyoruz Tahminleri alalım Adamın biri yazmış diye 1 simit 1 lira, 2 simit 2 lira, 3 simit 3 lira, 4 simit 4 lira, 5 simit 5 lira, 6 simit 6 lira, 7 simit 7 lira, 8 simit 8 lira, 9 simit 9 lira, 10 simit 10 lira 10 lira 10 lira Tabi o zaman simit 1 lira Şimdiki gibi 3.5 lira değil Hey, bir hey. simitle bir çay içen bir aile Dört kişilik bir aile Nasıl geçinecek falan Hesaplar bunlardı değil mi? Evet, evet. Vallahi bak kardan adam olmayı yolculuğumuz devam ediyor Evet Çok evet tatlı Akşam olunca tabi ne oluyor? Herkesin uykusu geliyor Yorgunluktan Oo. Herkes kendini yatağına atıyor Evet hocam Evet sponsorumuz Yatsan sizi ha, düşünerek işte yepyeni yataklar tasarladı. İşte, i̇şte burada. Biz bazı şeyleri anlatıyoruz ama bir yere bağlıyoruz. Yani, tabii. Yatsan. Evet. evet bütün hanları, hamamları, sarayları esnaflarıyla Ortaköy Bebek, Bebek Ortaköy seferimize devam ediyoruz. Kar yağışı bizi durduramadı. Evet. Sağlığa zararlı olan nargileyi de içmek isterseniz. işte burası. İşte burada güzel yapıyorlar. Harika bir nargileci. Başka şeyler de var tabii ki. Kuru çeşme kahvesinde. Ama nargile içmek isterseniz kuru çeşme kahvesine gelin. İçin. Evet. evet yepyeni bir sponsor daha. Hotel Les Ottomans. Les Ottomans. Burası da datlı. Ne kadar da datlı, bir o kadar farklı. Çocuklara eşlik etme sanatı kitabı varmış. Bak çocuklara nasıl eşlik edebilirsiniz? Çocukla çocuk olmayın kardeşim diyenlere inat bu kitabı çıkarmışlar. Kesinlikle. Ketebe. Mutlaka okunması gereken baş ucu eseri yapılması gereken bir kitap. Tüm ebeveynler için bilinçli bir yolculuk. Bilinçli. bilinçli Çetebe mi? kitap evinden çıkmış. Şimdi kitap demişken bu havada belki de şu anda kahvesini koymuş, kitabını açmış, kitap okuma lambasını açmış, camdan karı izlerken kendine fon yapmış kitabını okuyanlar da varmış. Bir de okumayıp sadece fotoğraf çekenler de vardır. Heh. Okumayıp okuyormuş gibi yapanlara da Muş gibi yapanlara da selam. Selamlar arkadaşlar. Size... Onları da dışlamıyoruz. Dışlamıyoruz. Ne yapsınlar? Onlar da öyle seviyor. Hepsi bizim canımız. Evet. Hiç ayırmıyoruz. Hiç ayırmıyoruz. Kitap okuyanları da seviyoruz. Okumayanları da seviyoruz. seviyoruz. Oradaki daha ayrı. Evet. Evet. Davet yazımı yıllardır herkesin dilinde dağ'ı ayrı yazdım, D'ye bitişik yazdım gibi evet. şeyler. Arkadaşlar çok basit. Dahi anlamına gelen. <gülüyor> Bir gün bu konuyu Volkan Aydın kardeşimizle evet, daha mesela... detaylı masaya yatıralım. Yani şu dahi D'yi artık öğrenin be kardeşim. Yani çok zor değil. Yıllardır... Olmayınca olmuyor demek Türkiye'de yaşayıp şey, gramer Evet. Yepyeni sponsorumuz Makro Center. Of. Harika ürünleriyle Karlı günlerde de şükür, şükür yanınızda. Gelin alışveriş yapın, alın verin, ekonomiye can verin. Şimdi bu ilk vlog yayınımız. Karlı bir günde. Bakalım kaçıncı vlog yayınımızda buraları. Böyle don kilot. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil de yani. Short Short <gülüyor> tişört evet. Short, Short terlik Evet. Sıcak havalar. Ah ah şimdi mi? Miami'de olup şöyle güzel güzel makiyatolarımızı içmek vardı. <gülüyor> ama soğuk. Soğuk abi. Soğuk. <gülüyor> Yine adının sananı bilmediğimiz ama her gün içinden geçtiğimiz bir park da daha çok güzel bir park. Abi. Tam Opet'in karşısındaki parkın adı ne ki diyoruz. Ey oğul. Diğer kapısında yazıyor. Diğer kapısında yazıyor. Diğer kapısı da şu tarafta. Şimdi o kapıya doğru ilerliyoruz. Gidelim bakalım. Evet burada da güzel bir çocuk parkı var. Evet. Getir çocuğunu burada. Oynat. Şıkır şıkır oynasın. Oynat. Eğlensin. Eğlendir. Enerjisini at. Kaydıraktan kaysın. İsterseniz siz de bu arada karlarda yuvarlanıp eğlenebilirsiniz. Tabii. Getir çocuğu burada kendin karı topu oynayabilirsin. Artık <gülüyor> kafaya göre. Çatır çatır buz olmuş buralar. Çatır çatır, çatır buz. Çatır çatır. Evet. Güzel ama ortam güzel oldu. Kar yağdı. güzel Kar yağdı böyle oldu. Kar yağdı böyle oldu. Gel vatandaş. Uu, karsız bölge. Şu an karsız bölgeye basıyoruz. Karma yok. Karsız bölge. Evet parkın adını şu an bilen Birazdan size marka. söyleyeceğiz. İşte ince ince yağmaya devam ediyor. Ama çok ince. Hatta incecik diyebiliriz. Evet. Dalların arasından. Kırla kırla. Aman Allah'ım. Of, zorlu engeller. İşte Çok zorlu Survivor'da yepyeni bir parkur. Evet. evet. Çok farklı. Farklı parkurlardan geçerek. Zor yollardan geçip ilerliyoruz. Doğru. Harika bir parkur yine. Vapur Buzlu. Yaptı. Vapur bile bize helal olsun manasında. Oğuk yaptı. Ağacın üstüne güzel olmuş bak. Vay, güzel karlı ağaç. karlı güzel ağaç bakın biraz, karlı ve yağmurlu huşt. günlerde bu parka gelerek bu acın altına huşt. sığınabilirsiniz. Evet böyle karlara vurup düşürebilirsiniz. Elinize ne geçer onu bilemiyoruz. Ama öyle düşürebilirsin yani. Yani, yani öyle olabilir. Saçma topu hareketler. Ne <gülüyor> salak salak şey yapalım. Salak salak. Sağa kar yağdı eğlendi kartop attık birimize. çok. O park fora. Burada bir mekan Park Fora la la la la. Şöyle güzel ışıklı bir yol la la la la. Evet güzel. işte açıklıyoruz Parkın adını Evet İşte bu parkın adı Bu parkın adı arkadaşlar i̇şte Reklamlardan sonra burada olacak park Sponsorumuz gibi park. Opet İşte burada Kuruçeşme Opet Ve, Ve parkın, adı. parkın adını açıklıyoruz Cemil Topuzlu Parkı, bebeye doğru giderken sağda, dönerken solda. Siz de gelin, çocuğunuzu eğlendirin, köpeğinizi gezdirin, yürüyüş yapın. Eğer arabayla iseniz, Opet'ten benzin alın. Kafe forada birer kahve için, çay için, tost yin, hamburger veya pizza yiyin. Hepsi. Doyasıya eğlenin, karlarda Hepsi. yuvarlanın. Fish and seafood diyor yalnız. Park sonra. O evet. zaman o zaman balık yiyin. Balık burger vardır kesin. Balık burger yiyin. Kalamar, karides. Balığın yanında tüketilen sıvılardan için. Buzlusu için. Evet burada epey bir karanlık oldu. Çok karanlık. Evet. Bir ışık alabilir miyiz? Bir ışık alalım hocam. 25'e teşekkürler. teşekkürler. 25 Enin ışığı bizi aydınlattı. 25A'ye buradan çok selamlar. Şoförüne, sürücüsüne çok teşekkür ediyoruz. Gündüz başladığımız yolculuğumuz gece oldu. Halen devam ediyor. Durmak yok. Yola devam demiştik zaten. Demiştik. Evet. Kabataş seni içimize yazdık. Kabataş öğrencileri böyle bir afiş astılar İstanbul'un çeşitli bölgelerine. Üstünde Atatürk'ün olduğu bir afiş bu. Çünkü niye böyle bir şey yaptılar? Kabataş lisesi öğrencilerinden bazı kendini bilmezler. Atatürk'ün fotoğrafını yırtmışlardı. O yüzden tabii Kabataş Erkek Lisesi de Atatürkçü Birliği olduğu için hemen bunlara bir cevap verdi. Evet. Söylenecek çok şey var ama şimdi değil kayıttan çıktıktan sonra söyleyeceğim. Evet, siz şimdi orada <gülüyor> izlerken bizi bunlara söylenmesi gereken şeyleri söylüyorsunuz. Söyledin tabii ki. Tekrar tekrar böyle geçiyor kızım. diye geçiyor. Evet. Evet işte yine Sorti'ye geldik. Ortaköy'den Bebe'ye giderken uğradığımız Sorti'ye yine uğruyoruz. Sorti. Sorti kardeşlerimiz. Sorti. Sokak lambalarını kaparmışlar. Olmaz ki canım. Oğlum sokak lambaları niye kapıyorsunuz lan? Video çekemiyoruz. <gülüyor> karanlık karanlık çıkıyoruz yollarda. Bak burası ne güzel ışıl ışıl. Şükür şükür. Evet köye giriş yapılıyor. Hortaköy'e evet. geldik. Bu Suzuki Jimny geçti bak. Görüyor musunuz? Suzuki Jimny'ler de tatlı. Adeta minik birer G. Evet c 63 olmasa da gibisine, gibisine. Evet yürüyüşümüz Ortaköy'den başladı. Kumpericiler'den oradan başladığımız yürüyüşümüze. Kuru çeşmelerden, Ardavut köylerden geçerekten. Bebeklerden, bebeklerden. Bebeklerde birer kahve içerekten. Bebek Starbucks kafenerolar, lukkalar efendim falanlar filanlar. Alanlar, filanlar. falanlar falanlar uğrayaraktan espiroso lepler falanlar falanlar hepsini ziyaret ettik. Evet. Hepsine çok selam söyledik sizden de. Hepsine Eskiden çok bir mekan daha vardı. Bir mekan daha vardı ama o patladı. Geçmiş olsun oldu. Sevgili kardeşimiz başının mekanı. Miami'ye bir daha açıyormuş ama. Miami'yi açıyormuş. her Heltiş, evet. Heltiş Miami. Arkada da köprüyü de gösterdik. Evet. O da güzel oldu. Güzel Hanları, bir köprü. Onları sarayları, köprüleriyle İstanbul. Verin nice story, nice Bosphorus. Harika, harika. <gülüyor> evet. Arap kardeşlerimizin uğrak noktası Ali Baba. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burası. Jean, Jean Lue. Üstünde... Her milletin bayrağı var. Gerçekten. Adamlar kimseyi boş geçmemiş. Hepsinden koymuşlar. Hepsinden. Bak bu Laziza'nın yerinde de eskiden kır çiçeği vardı. Ya. Laziza kır çiçeği. İşte burası önceden kır çiçeğiydi. Kır çiçeğiydi güzeldi yani. Kır çiçeği pideyi güzel yapıyorlardı. Şimdi Laziza oldu. Blacktop'ta güzel sevdiğimiz kapı Gelin böyle köprüyle doya doya fotoğraf çekilebilecek Evet. İster karlı, ister güneşli, fotoğraflar çekilebiliyorsun. Onun çeşit var, çeşit demek, Gel ortaköye, şöyle biraz deniz havası al, doğa havası al. Bir kumpir ye. Bir kumpir ye baba, yani ortaköyde mis. Özletişen. Bak şu an kumpirin kokusu geldi. Oo bak koktu be. Vallahi. Oo güzel. Böyle waffle ile karışık bir kompil kokusu aldık şu an. Evet işte. Başladığımız yere geri döndük. Geri döndük. Bakalım saat kaç olmuş? Bak bakalım. Bak bakalım saat kaç? 19:21 kaçta başlamıştık hatırlamıyoruz tabii ki. Ona <gülüyor> bakarız <bir> ara. <gülüyor> o zaman evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.